Herkese selam arkadaşlar. Ben Sana yine... Sana hasretme diyorsun. <gülüyor> Öyle bir şey demiyorum <gülüyor> ama. <gülüyor> yine karşınızdayım. Nesne hocanız nerede? Ben de yanınızdayım arkadaşlar. Evet. O orada, yanımızda. Şimdi bugün e, temel kavramların ikinci alt başlığına geçiş yapacağız. Asal sayıları beraber tanıyacağız. Ve asal sayılar adı altında devamında da Faktöriyel konusunu aradan çıkartalım bence. Dedik. Çok severiz faktöriyel. Bayılırız. sayıları da çok severiz. Aynen. Şaka bir anda gerçekten zevkli bir konudur. Ee, kalıp soru tarzları vardır. Ee, birlikte bunları bir anlayarak öğrenmeye çalışalım. Şimdi konuya geçmeden önce, bunlarla çok dalga geçiyorduk. Bak, aynı duruma düştük Nesrin. Yani... Ee, ...kanalımıza abone olmayın. <gülüyor> abone olun. yorum yaptıysanız arkadaşlar biz konuya devam ediyoruz. Arkadaşlar devamını istiyorsanız videoları... ...abone olacaksınız. Abone olacaksınız şey o kanala bir kere. Şaka bir yana izleyin ama yine de abone olsanız seviniriz yani. Şimdi... Asal sayılar. Neşin hocam, asal ben, sayılar nelerdir? Evet, asal sayılar hı hı. dünyada hackerlar tarafından Allah kırılması aşkına. en zor olan sayı çeşidi. <gülüyor> Eğer şifre oluşturacaksanız asal sayılardan oluşturun arkadaş. Bir ve bu neyim mavi? Bir ve kendisinden başka böleni bulunmayan sayılardır arkadaşlar. Asal sayılara biz genelde şey deriz, böyle asil sayılar deriz. Böyle her yola gelmeyen sayılardır. Hı hı. <gülüyor> İkiden başlar. Bak birden başlamaz. Bunu iyice kafanıza yerleştirin. Bir asal sayı değildir kesinlikle. İki, üç, beş, yedi, dokuz asal gibi durur. Değil mi? Her seferinde bir asallık var mı acaba dokuzda falan denir. Aynen. Ama 9 asal değildir. 11, 13 şeklinde bu sonsuza kadar devam eder. Negatif sayıların asallığı var mıdır derseniz negatif sayıların asallığı yoktur. Bak neyden başlıyor diyoruz. 2'den başlıyor diyoruz. Ve bir tane elimizde çift asal sayı var. Başka da çift asal sayı, sayı mümkün değil zaten olması. Hepsi tek olmak zorunda. Neden? İki çift İkiden sonra mesela dört diyelim. Her çift sayının dört olsun, altı olsun, yirmi olsun, bir milyon olsun her çift sayının iki böleni olacağından dolayı asal sayıları çift olarak kabul etmiyoruz. Asal sayılar bunlar. Tamam mı? Bu çok basit. Neyin ne olduğunu bilebilmek adına. Peki, var mıdır bir hikayemiz asal sayılarla alakalı? Nesin hocam? Anlattık ya. Yani var aslında ama burada şimdi çok fazla şişirmeyin. Tamam mı ee, benim bir hikayem var o zaman asal sayılarla alakalı <gülüyor> bir gün tabii böyle başlamayacak şimdi bu asal sayıların döneminde Fermat demiş ki bir formül olabilir mi acaba? Mesela şöyle bir formül tanımlasak bu asal sayıların hepsinin olmasa da genel formülü hani hepsinin genel formülü olmasa da ben burada eni Sıfırdan itibaren tanımlayıp 1 2 böyle sonsuza kadar n'in yerine değerler yazdığımızda şurası demiş sürekli asal gelir. Böyle bir şey yapmış ortaya. Ve gerçekten de işte n'e sıfır verdiğinde ne geliyor n'e sıfır verdiğimizde? 2 üzeri 0, 1, 1 artı 1, 2 geliyor. İşte n'e 1 verdi. Ne geldi? 2 üzeri 2, 4 artı 1, 5 geldi. Efendime söyleyeyim n'e 3 verdi, 17 geldi. Gibi gibi. Tamam mı? Ama en verilen değerler 3'ten sonra, 4'ten sonra birazcık karmaşıklaştığından dolayı sonrasını denememiş herhalde. Çok enteresan değil mi? Denememiş olabilme olasılığı da çok enteresan geldi bana öğrendiğimde. Ve yüzyıllar yıllar boyunca gerçekten şu formülü kullanmışlar ne Hocam. Demişler ki, tabii tabii bu formülü kullanmışlar. Sonra günün birinde öğler çıkmış. Öler. Öğler. Nerede üniversite çok duyuyorduk değil mi bunu? Evet, evet. Ya. Öyler çıkmış demiş ki la 0'ı denedin, 1'i denedin. Bak burası 3'lü, 2'yi denedin. 3'ü denedin, 4'ü ben hatta demiş ben 5'i denedim. Ve 5'i deneyip ne bulmuş biliyor musun? Sayıyı okuyamayacağım. <gülüyor> Yazacağım. 641 çarpı. işte şöyle şöyle bilmem ne falan sayı olmuş. Ve bunların asal çarpanları ayrıldığını görmüş yani sonu sıfırla bitti, birden ve kendinden sonu yok sonu sıfırla bitmiyor ben Hı. sayının orjinalini yazmadım yani e, sayının orjinali şu sonu yediyle bitiyor ama bir şekilde çarpanların ayr, ayrıldığını bulmuş ve demiş ki bu formül yalan acaba Hı -hı. şey de olabilir mi diye düşünüyorum bizim şu anda bir sürü anlatıp anlatıp geçtiğimiz <gülüyor> ama aslında yalanmış falan Olabilir. Bak çürütülmüş sonrasında bu ortadan kalkmış. Kim yapmış bunu? Öler yapmış. Peki geldik asal sayılarla alakalı sorular. Nasıl karşımıza çıkar? ABC asal sayı olmak üzere. Bilmem ne de bilmem ne. Bak şu 13'ü görüyor musun? Şu 13'ü neden vermiş olabilir bize? 1 ve 13 çarpanı var değil mi burada? Burada da çarpım işlemi tanımlamış. Hangi iki tane sayıyı çarptığımızda 13 gelir? 1 ve 13 çarptığımızda. Şimdi bakın ya şurası 13 olacak, burası 1 olacak. Ya şurası 1 olacak, burası 13 olacak. ABC asal diyor. Dikkat edin arkadaşlar, uymayın. Bak bir asal değil. O zaman B bir değeri almaz. Değil mi? Öyleyse ilk durum gitti. Ne diyeceğim? A-C 1 olmak zorunda. B 13 olmak zorunda. Şunu da unutmuyorsunuz. İki tane asal sayının farkı tek bir durumda bir olabilir. Nedir onlar? 3 ve 2. Değil mi? Başka da aralarında. Yani ardışık asal sayımız yoktur. Biri gördüğümüz <gülüyor> zaman, öf, bugün var ya yine döktürüyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Darısı başınıza gençler. Peki. A, C, B. Bunların toplamını soruyor bize. Biz biliyorsunuz ki toplama çıkarma işlemlerinde yokuz arkadaşlar. Onu kendinize yapın. Peki. Sonrasında geçtim. Diğer örneğe. Ne diyor bize diğer örnekte? A, B, C birbirinden farklı asal sayılar. Bakın bir önceki videoda şu giriş kısmının bizim için önemli olduğunu söylemiştik. Sayı kümesi olduğunu e, zaten burada biliyoruz. Bir de bizim için burada önemli olan şey farklı demesi. Tamam mı? Asal seçeceksiniz sayı kümesi olarak ve farklı seçeceksiniz bunları. Bak ipucu olarak adam ne vermiş burada? A eksi B bir. Kalıp olarak neyi biliyorum ben? Ardışık iki tane asal sayı sadece 3'e 2 vardır. O zaman A'ya 3'ü yapıştırıyorum. B'ye 2'yi yapıştırıyorum. E, A'yı bildiğimden dolayı C'yi de ne bulurum burada? 7 bulurum. Çarpım değerlerinde siz yapın Ben bana ne? Hiç. Hiç. Peki geldim. 2014'te sormuşlar bu soruyu. Ne demişler? Ne demişler biliyor musun? Bakın ÖSYM bu tarz soruları çok sever. Evet ya. Kendince bir şey tanımlar. Kendince derken yani böyle şeyler var gerçekten. Bir sene evet. e, en çok çocuklarda şey uyandıran, merak uyandıran şey mutlu sayıları falan sormuşlardı. Mutlu sayılar mı? sayılar mı? Aynen. Sayılar. Bak burada da ne vermiş biliyor musun? Kuzen asal çifti evet. vermiş. Diyor ki PQ asal sayıların arasındaki fark dört. Asal sayı olacak, aralarındaki fark dört olacak. Ve bu ikiliye de kuzen asal çifti denir. Tamam buraya kadar sıkıntımız yok ama şöyle bir gıcıklık yapmış burada. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kuzen asal çiftinin toplamı olamaz demiş. Yani asal sayıları sadece bir tanesinin certin cürbü bulmak yetmiyor. Bunların bir de toplamlarına bakmak gerekiyor. İki tane asal sayı bulacağız illaki. Nasıl başlarsın soruyu? Yani P-Q eşittir 4 derim. Sonra değer mi denersin? Öyle bir şeyler yaparız Bir şeyler, bir şeyler. Ha. Tamam, yani ben de seninkini pembesini yapacağım. Asalları yazacağım gözümün önüne olur mu? 2 üç, beş, söyle. Yedi, yedi. on bir. Yedi. Ha, bak, gördünüz mü? <gülüyor> on üç, on yedi, başka? Hmm, on, on dokuz, dokuz. Oho. <gülüyor> İçim uyuyor. 23, <gülüyor> birazdan uyuyacak gerçekten yani. 29, 31. Nereye kadar yazacağım hocam? Bir dakika ya, bir birkaç Dur. tane daha ilistireceğim. Ya yani şu toplamları 70 60'lı 60 şeyler var ya, o yüzden biraz daha ya. 31'den sonra ne geliyor? 37 diyebilir miyim? Olur. Esneme, uyku'm geliyor. <gülüyor> Peki geldim, şimdi aralarındaki farkın 4 olduğu kısımlara baksak, yani ikisini bulsak ikili Üç, ikili. 3 ile 7. Bak. Bunlar kuzen asallar değil mi? Hı hı. 7 ile 3 topladığımızda var Yok. Yok. Buradan bir cacık gelmedi. 7, 11. 7, 11'imiz var. Toplamları 18 çat. Bu gitti mesela. Bu gelebiliyormuş. Başka ne çarpıyor gözümüze? 13 ile 17 çarpıyor Topla değil mi? 30 yapar. Topla 30 çat. Bu da gitti mi? Başka ne çarpıyor gözümüze? Toplayınca Topla bunu ne yapar? 2, 2, Bunu da geçtim. Başka ne var peki gözümüze çarpan? 29 31. 29 ve 31 var. Toplamı ne gelecek buradan? Hayır ya. Bunlar aralarında faktör. Ya arkadaş böyle şeyler yapmıyor ya. <gülüyor> Bak ben düşerim ha. Öğrenciler de böyle. Öğrenciler de yapıyor. Ben düşüyorum <gülüyor> inanıyorum ya. Tamam peki hayır, devam hayır. ediyorum. 37'den sonra bir hasal söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah kahretmesin tamam. Bir de diyorsun ki neden nereye kadar yazacağız bunları? 41 ve 37 farkları 4 yaptı mı? Hadi topla bunları kaç yapar? 78 geldi. Kim gelmedi? 66 gelmedi mesela. Değil mi? Bu arada inşallah şunu yapıyorsunuzdur. Ben soruları çözmeden önce beni durduruyorsunuzdur. Soruları çözüyorsunuzdur. Sonra tekrar bir kontrol ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Değil mi? Etkileşim arttırmak için bu şart. X, Y, Z birbirinden farklı birer asal sayı. Bak. Hemen altını çizdim. Birbirinden farklı olacak. Hepsi asal sayı olacak. Şimdi bu birazcık gıcık bir soru. Deneme yanılma yöntemi bakımından. şuraya büyük bir şekilde alıyorum. Burası 18 dedik. Şurası Z eksi X 40 dedim. Tamam mı? Peki. Şimdi ben biliyorum ki bunların üçü de asal sayı. Değil mi? 18'in çarpanlarını düşünsek ve asal sayı şeklinde çarpanlarını düşürsek nasıl yazabilirsen yani İlla buradan bir asal yakalamak zorundayım çünkü 18 ve 40 için. Hmm. Mesela 2 9 diyebilir miyim? Hmm. Diyebilirim. Başka ne diyebilirim? 3'e 6 diyebilirim. Değil mi? Şurada fark olduğu için burası asal sayı olmak zorunda değil. Başka asal gelebilir mi 18'in çarpanında? gelmez. Bunların yer değişikliği falan söz konusu olmaz çünkü x'in asal olması lazım. Peki geldim. 40 için düşünüyorum aynı şeyi. 2'ye 20. 20. diyorum. Başka ne diyebilirim? 3 olmaz 4, 4 olmaz. 5. 5'e 8 dedim. Başka da asal çarpan olarak y'yi asal yani. yapacak çarpan gelmez. Şimdi deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Kabul görelim. Neyi kabul göreceğiz? Diyelim ki ne diyelim lan? X'e 2 diyelim mesela. <gülüyor> tamam mı? X'e 2 desem, Y için de aynı şeyi düşünsek. Mesela X'e ben 2 dersem burada, Y 2 değerini alamayacak. Y'ye 5. Y'ye 5 kalıyor. Şimdi ee, ben burada 5 desem. Bak şimdi şuraya, aynen aşağıdan ha, okay. da bulabilirim. Sıkıntı yaratmaz. Şurası 5 olsa, Z'ye ne verirsem 2 çarpı 9, 9 gelmesi ha. gerekiyor ha. buradan. Doğru. Dört verirsem geliyor değil mi? Hı -hı. Ee, ne oldu? Aşağıda için. Aşağıya sağlamak için. Zaten Z'de asal gelmedi. Tamam. Değil mi? Hı -hı. Z asal gelmediğinden dolayı diyorum ki bir tane Hı -hı. değer eledik. Hangi değerlerini eledik? Bakın X için en azından şu değer gitti. Bu değer gittiğinden dolayı X'e ne kaldı? 3 kaldı. Başka çıkar yolumuz yok. Peki X'e 3 verdiğimden dolayı Y'ye artık 2'yi deneyebilir miyim? Evet deneyebilirim. Olmazsa 5'i deneyeceğim çünkü. Peki Y'ye de 2'yi verdim şurada. Şurasının yine 9 olmasını istiyorum. 6. 6 alt. olmasını istiyorum. Hı hı. Az önce 9'a göre yapmadım inşallah. Ya, az önce 2'yi 9'ını denedik. Valla göz karması yaşamayalım yani. çocuklar yorumlarda mu? Aynen siz şey yaparsınız ya yani. Z'ye şurada ne verirsek 6 gelir? 8. 8 verirsek gelir. Çat. Ne oldu şimdi? Z asal geldi mi? Gelmedi. Peki Z asal gelmedi. O zaman Y'ye ne veriyorum? Son çaremiz artık yapacak bir şey yok. X'e 3 verdim. Y'ye 5 verdim. Bak bunu da yedik artık. Bu olmaz dedik. Y 5 oldu. Değil mi? Burasının 6 gelmesi için Z ne geldi? 11 Aslan. geldi. Çok şükür Ya Rabbi. Z 11 altında sağlıyor Bakmamız 3. lazım. 11-3 8 geldi. Evet çok güzel Ay, sağlıyor. Evet. İşaretle geç. Ne? 10'da geliyor. Tamam. Deneme yapacağız yani. Deneme yanılma Şimdi en çok bu tür soruları çözünce şey diyorlar. Hocam tek tek deneyeceğiz mi? Hmm. Tek tek deneyeceksin ama şöyle bir şey. Yani birden sonsuza kadar sayı vermiyor sana dene diye. Denemen için bak kaç tane çıkar yolun var senin burada. Yani şunu deniyorsun. Olmuyor. Çat çat gidiyor mu? Bununla beraber bir, bir şey daha gidebiliyor. Orada birbirini götürebiliyor. Durumların düşüyor otomatik olarak. Tamam mı? Gözünüzde büyümesin denemek. Aralarında asal sayılar. Çok <gülüyor> hem serve. asal olacaklar. Hı -hı. Hem aralarında asal olacaklar. Burada Hayır. en çok kafa karışıklığı yaratan şey o. Aynen. Hem asal <gülüyor> olacaklar hem aralarında asal olacaklar. Hayır. Hayır Mesela şöyle arkadaşlar mesela 3 ve dedim, tamam mı 3'ün bir çarpanı var 3 çarpanı var 5'in bir çarpanı var 5 çarpanı var bir'in dışında ortak bölenleri kesinlikle olmayacak bir de elimiz mahkum O yüzden oluyor tamam mı Mesela bunun başka bir çarpanı 3 var bunun başka bir çarpanı 5 var ortaklık var mı yok Peki Aynen bunlar o zaman aralarında asal diyoruz. Şöyle desem asal sayılar seçmek istemiyorum. 16'ya 21 sayıları. Bak şimdi çarpanların ortaya çıkar. 16'ın 1'i yazmıyorum artık. 2 çarpanımız var. 4 çarpanımız var. 8 çarpanımız var. 16 çarpanımız var. Doğru mu? Çok var. E 21'i yazalım bir de. 21'in ne çarpanları var? 3 var. 7 var. 7 var. 21 var mı? Bir de birleri var. Işte ya evet birleri ortak olduğu için ya da ortak Hı -hı. olmak zorunda olduğundan dolayı yazmadık onları. Peki şu ikisi arasında bir ortaklık görebiliyor muyuz? Hayır. Göremiyoruz. O zaman diyeceğiz ki 16 ve 21 aralarında kesinlikle ve kesinlikle asaldır diyeceğiz. Peki sorularda nasıl yansır bu olay? Çok güzel soru tarzı vardır. Hatta bir tane soru tarzı vardır değil mi? Evirip çevirip genel itibariyle bunu sorarlar. Ben burada şunu seviyorum. Hı. Şimdi dedik ya sayılar ne olacaklar? Yani asal olabilirler ama olmayabilirlerdi. Hı hı. Ve gözünüzden kaçmasın bence pratiklik sağlıyor. Her ardışık sayı aralarında asal bir Tabii olur. tabii. 12-13. Aynen. Ardışık sayılar kesinlikle aralarında asal olmak zorundadır arkadaşlar. Aynen. Bu da dipnot olarak. Eğer not tutuyorsanız bir yerde dipnot olarak yazabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi aralarında asallıkla soru tarzına geçmeden önce bununla alakalı olarak. Bakın şurada bir notumuz var. X ile Y, A ile B aralarında asal. Ve bunları oranlayarak verirler. Bak bunları oranlayarak verirler. Tamam mı? Bunlar birbirlerine eşit. X, A'ya, Y, B'ye eşit. Ama hangi şartlarda? X ile Y, A ile B aralarında asal olmak şartıyla eğer aralarında asallık söz konusu değilse sen aralarında asal hale getiriyorsun. Ondan sonra eşittir diyorsun. Bak altındaki soruyu yakala hemen. Ne diyor burada? A artı 1, B eksi 2 aralarında asal. Hmm. Bak şu ifadelerin aralarında asal olduğunu veriyor. Aşağıdaki ifadeye gel. Aynı ifadeleri kullanıp farklı bir ifade ediyor. Tamam mı? Şimdi bunlar birbirleri için aralarında salsa karşılık geldikleri kısımlar da aralarından asal lazım değil mi? Bunlar asal, aralarında asal 16 ile 20 de aralarında asal olmak zorunda. E ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. Ortak çarpanları ortadan kaldırıyorum. Böl 4'e ne geldi? 4. Evet. Ne geldi? 5. Evet. Artık aralarında asal e, sağladık mı? Sağladık. O zaman diyorsun ki A artı 1 eşittir 4. A ne gelecek? 3 gelecek. O zaman diyorsun ki B eksi 2 eşittir. A ne biçim yalnız? Evet eşittir mi? Tam belli olur mu? B eksi, bak bak. B eksi 2 eşittir 5. B ne geldi? 7 geldi. Şimdi burada iki tane yapılan hatadan bahsetmek istiyorum. Bakın hatalardan da bahsediyoruz ki aklınızın bir köşesinde olsun siz de aynı hatalara düşmeyin. Tamam mı? Birinci hata şu. Şunları sadeleştirmeyi hatırlıyorsunuz soruda. Ondan sonra ne yapıyorlar? Çat çat içler dışlar çarpımı yapıyor. İşler dışlar çarpımı yapıyor. Oradan kat bulmaya falan çok farklı mecralara gidiyorsunuz. Olay bu değil. Tamam mı? Birincisi bu. Burada hata yapmayacağız. İkincisi bakın ben burada sonuç buldum. A ve B'nin işte neyi istiyor? Toplamını istiyor falan filan. Bunlar aralarında asal olduğundan dolayı asallığı görüyorsun ya sanki bulacağın sonuç da Asal sayı olmak zorundaymış gibi hissedebiliyorsun bazen. Böyle bir şartımız da yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Her asalı gördüğünüzde lütfen asallık aramasın gözleriniz. Evet. Geldik buraya. A-1 ile B artı 4 sayıları aralarında asal sayılardır diyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer olduğunu buluruz diyor. Peki. Tekrar Dine yazmayacağım. Değer vereceğiz. Değer vereceğiz değil mi? Yani Gönül ister ki bunları karşılıklı çapraz halde yani özür dilerim çapraz değil de bölülü halde elde etmeye çalışalım. Ama adam çarpım şeklinde verdiği için bölülü yazamıyoruz. O zaman elimiz mahkum değer vereceğiz. Ama değer verirken A ve B'ye vermeyeceğiz arkadaşlar. İki tane sayıyı çarpıyorsunuz. 18 olacak diyorsunuz ve bu sayıları seçerken aralarında asal seçiyorsunuz. Derken ne hocam? Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir sayısı her sayı ile aralarında asal mıdır? Bilmem ki hocam. Bilmem ki. <gülüyor> Bilmem ki. Hocam benim de öyle ama. <gülüyor> bir sayısı her sayıyla aralarında asaldır, tamam mı? Şurası bir, burası ne? 18. Böyle bir durumumuz olabilir mi? Olabilir. Aralarında asal. Şimdi ben buraya 2'yi seçtim diyelim. 2 çarpı ne gelecek burada? 9 gelecek. Aralarında asal mı? Asal. Evet. Yakaladık. 3 çarpı 6 aralarında asal mı? Hayır. Değil. Bak yine aynı şeye geliyoruz. Tek tek deneyeceğiz mi hocam? Ulan tek tek deneyeceğim de sonsuza kadar gitmeyeceksin ki. 4 çarpanı evet. gelmez. 5 gelmez. 6'yı geç. Yüce Mürcan'ın verdiği beyni çalıştıralım. Hiç. <gülüyor> Bak ne oldu? Yer değiştirdi. 18'e 1, 9'a 2 geldi. Tamam mı? Şimdi... Odaklanacağımız şey şu olsun. A'nın alabileceği değerleri soruyor bize. Bak, A'nın alacağı değer şuları inceliyorum. Burası için tek tek yazmayacağım. Sadece burada yazıyorum. A 1'in ben 1 olduğunu buldum. O zaman buradan A değerine gelir 2 gelir. O zaman 2'ye eşitlersem A 1'i e, A ne gelir? 3 gelir. O zaman A'yı 9'a eşitlersen 10 10. O zaman A'yı 19. Evet. Oldu Aynı mu? Yine çok çalışkan. Kahretsin yine çok çalışkan. Çok farklı. Kaç farklı deriz? Daha Dört tane farklı, farklı değer. Aynen. Peki. Şeyde denemelerini burada göstermek lazım mı diye düşündüm de, hani şimdi biz A'ya odaklandık ya, B'de sıkıntı yaratacak değerler söz konusu olur mu diye ama... Sadece burada B'nin, yani B artı 4 ve A eksi birinin aralarında asallığını verdiğinden dolayı B negatif de alabilir. Yani sonuç itibariyle kalıp olarak B artı dört diğeriyle aralarında asal olacak. O yüzden B'yi çok incelemeye gerek yok burada. Tamam mı? Geçiyorum. Yine klasik sorulardan bir tanesi. Adam diyor ki ben PR ve S say, e, cebirsel ifadelerini asal sayı olarak belirlemeni istiyorum. Şöyle de bir şey yapıyorum sana diyor. R-S-Cırt falan filan bunlar ne olacak diyor. Bak adam o kadar kendinden emin sormuş ki kendinden evet. emin sorulan net soruların avantajı nedir? Demek ki birden fazla gideceğin yol yok. Bunların birden fazla değeri yok arkadaşım. Senin kocanın evi yok. Senin kocanın evi yok. Yani anlatabiliyor muyuz? <Gülüyor> Yedi'nin herhangi bir kuvvetini düşünelim mi? Yani ne gerek var? 7 çarpı 7 asal olur mu? Olmaz. Direkt birinci kuvvet almamız lazım. Aynen öyle. Tamam mı? 7'in üçüncü kuvveti, 7'in dördüncü kuvveti, çarpanlarından bir tanesi illa 7'in kuvveti olur, ya da 7'in kendisi olur. O nedenle tabanımız burada ne arkadaşım? 7 mi? O zaman ben burada yedinin birinci kuvvetini yakalamak istiyorum ki P de asal olsun burada. O zaman P ne gelecek? Yedi gelecek. E, üstü bir olacaksa r eksi s'nin bir olma şartı neydi? Ardışık asal sayılar. Bak üç ne üç. kadar çok çıkıyor karşımıza değil mi 3 iki. E, toplamını da yaparsınız güzel yani. Peki. Geçtim bir diğer soruya. Ben bunlar çok sevdim. Bak bunlar en kaliteli sorulardır. Adam sizi çok affedersiniz, örtürmek isterse aralarında asal sayılarla alakalı çok güzel soru sorayım derse, aha böyle soru işte, tamam mı? Öyle iki saattir çözdüğümüz gibi eciş bücük sorularla uğraşmaz. O mantığını anlamak için bu, gerçekten işin sorusudur artık. Bakın, A ve B pozitif doğal sayılar demiş. Tamam, bununla alakalı sıkıntımız yok. Ama yine burada ne geçerli Hocam? Ne geçer. Bak şunlar. Pozitif Positif diyor. Yani sayı kümesini söylüyor. Bu sayı kümesi bizim işimizi görecek gençler. Tamam mı? Bu kenarda kalsın, beklesin. A çarpı B eksi A artı B 23 olacak diyor. Bilmem ne bilmem ne. Bak bizim için önemli olan ifade ne? A artı 1, 2B eksi 2. Bu sayıların aralarında asaldığından bahsediyoruz. Değil mi? Şimdi bunların aralarında asaldığından bahsediyorsa dikkat et az önce çözdüğümüz soruda Bize nasıl ifadeler lazım? Ya şöyle ifade lazım, değil mi? Çarpım şeklinde olmalarını isterim. Ya da bu mümkün değilse a artı 1 bölü 2b eksi 2 şeklinde olmasını isterim. İkisinden biri olması lazım. Başka türlü çözülmez. Ama şunları ortaya çıkarmam gerekiyor. E şimdi ne yapacağım? Bunları bir şekilde gruplandırmak lazım, değil mi? Evet. Özgürsünüz ne yapmakta, e, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı olarak. Yani şöyle, denklem olduğu için istediğini eklersin, çıkartırsın. Kendine göre oyna. Mesela şurasını Nesin hocam. A parantezini alsam. Şuradan bir B-1 yakalasam. Şimdi şöyle bir şey oluyor mu? B-1 bir yerden tanıdık geliyor mu bize? İki, Şuradan geliyor galiba değil mi? Alalsam. Yani iki parantezini alsam B-1. B Hop bak buradan yakalamış oluyorum aslında diye düşünsek. Şimdi bakın bunun devamında ne var? Şu ikisini aldım. Devamında artı B var. Artı B var. Bu da 23'e eşit diyor. Şimdi bak ben b eksi 1'i ne yaptım? Elde ettim değil mi? Ama b eksi 1'in yanında neyi elde etmem lazım bir de benim? a artı 1'i elde etmem lazım. Evet. Şimdi öyle bir ortak parantez almanız gerekiyor Ay, ki evet, arkadaşlar anlayayım. burada. Değil mi? Yani e, şurada bakın a çarpımı var. a'nın yanında bir de burada artı 1 gelmesi gerekiyor. Doğru mudur? Artı bir gelebilmesi için şu ifade neyse şurada da aynı ifadenin olması lazım ki b eksi bir paranteze. Bak ne yapıyorum çok güzel bir şey yapıyorum. B eksi bir ekliyorum buraya. Aynı ifade gelsin diye. Hop bir tane de eksi bir buraya ekledik mi? Bak dengeyi bozmuyorum. Çünkü neden biliyor muyuz? B eksi az önce anlattık yalan uyudun mu? B eksi bir parantezine <gülüyor> alıyorum burada ki bak buradan ne geldi? A geldi. Artı buradan ne geldi? Şey, yani 1 yani geldi. Bu neye eşit oldu? 22 bir mi eşit oldu. Aa çok güzel. Bak neyi elde ettik? A artı 1 elde ettim. Bunun iki parantezini al. B eksi 1 değil mi bu? B eksi 1'ini de elde ettim. Ama yetmez. İlla 2 orada olmak zorunda mı? Evet. Olmak zorunda. O zaman ne yapıyorum? Biraz daha dengesiyle oynuyorum. Denklem. Bak şunu 2 ile çarpıyorum. Tamam mı? Şunu da iki ile çarpıyorum. O zaman burası ne yaptı hocam? 44. 44 yaptı. Hmm. Benim benden istediği ifade de geldi mi? Hmm. Geldi. Bak şimdi şu ifade ve, ve şu ifade öyle sayı değerleri seçeceğiz ki aralarında asal olacak. Kime bağlı olarak seçeceğim? 44 e bağlı olarak seçeceğim. Tamam, 44'ün çarpanları. Hmm. Tek tek deneyeceğiz mi hocam? İki çarpı yirmi iki dedik ya. Aç oradan hocam. İki çarpı yirmi iki olur molla aşkına. Yorumlara yazın. <gülüyor> Aralarında ayrılarındansa olmaz. Evet. O zaman ben şöyle bir yazabilirim buraya. 44 yazabilirim. 2'yi kullanamıyorum. Başka neyi kullanabilirim? 3 gelmez zaten. 4 ile 11'i kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Evet. Başka çok fazla da çarpanı yok. Bir de bunların tersleri gelir arkadaşlar. 11'e 4 gelir 44'e bir gelir. Bağ. Soru bitti mi? Bitmedi. B'nin alacağı değerleri merak ediyorum. Burada şunu 1'e eşitlediğinizi düşünün. Bak 2B-2 1'e eşit olursa B ne gelecek buradan? 3 bölü 2. 3 bölü 2 gelecek. Bu bir doğal mı? Bu bir Bu doğal mı? Hatta pozitif tip bir doğal sayı. Değil. Geç. Bu gitti. Bu durum direkt külliyen düştü. Aynen. Peki ben 2B-2'yi 4'e eşitlersem B ne gelir arkadaşım? Üç gelir. Tamam mı? Bu durum kalsın. Peki, şurada 11'e eşitlersem, az önce bunu deneyimledik zaten. Şu ifadeyi tek sayıya eşitlersem bölünü bir şey geliyor. O zaman bu da gider. Doğal sayı gelmeyeceğinden dolayı. Son olarak 44'e eşitlersek ne geliyor? 46 2'ye böl. B, 23 geldi mi? Geldi. Bak, adam diyor ki B'nin alacağı değer kaçtır diyor. Alabileceği değer net sormuştum soruyu yine? Hı hı. net sorduğundan dolayı şimdi iki tane değeri işaretleyecek değiliz herhalde değil mi demek ki A burada bir sıkıntı yaratıyor olabilir az önce soruyu çözerken bahsetmiştim acaba diğeri sıkıntı yaratıyor mu diye burada işte ona bakmamız lazım diyeceğim ki B3 iken yani şu durumda A kaç oluyor kaç oluyor Nesin Hocam A artı bir 11 eşitlenirse A 10 gelir mi hı hı. sıkıntı yaratır mı Yaratmaz. Peki geldim. B 23 iken, bak A artı biri bire eşliyorum. A ne geldi burada? İşte bu. Gördünüz mü? Adam yaptırıp yaptırıp sorunun başına döndürüyor sizi. Dönmesini bilirseniz. O zaman bu durumda düştü mü? Peki B eşittir eksi üç oldu mu? Artı üç oldu. <gülüyor> artı üç oldu. <gülüyor> bu kadar çözüp de ondan sonra chat diye eksi üç'e gitmeyin sakın, tamam mı? Bu kadar. En çok adam zorlayacağım derse bu şekilde yapar. Cevap düşü şey yani. Cevap düşü şey yani. Geçtim. Bakın asallıkla alak alakalı, aralarında asallıkla alakalı bilmeniz gereken kısımlar bunlar. Gelelim şimdi. Benim anlatmaktan en çok zevk aldığım kısımlardan bir tanesi. Bilmiyorum sen seviyor musun? Faktör çok seviyorum ben ya. Yani. yani işte görüyor. Her yerde karşımıza çıkıyor. İşte görüyor ya. Yani. <gülüyor> Faktöriyel nedir? Faktöriyel şudur arkadaşım. Soru işaretleyecek miyim? Arkadaşlar saat geç oldu galiba. Çok şey değil. <gülüyor> ünlem <gülüyor> işareti. <gülüyor> ünlem işareti, ünlem işareti. Peki bu ünlem işareti ne iş görüyor matematikte? Geldiği sayının önüne mesela 3 faktöriyel. Bunu diyor ki geri sayım yapacaksın. 3, 2, 1 ve bunları çarpacaksın. Cevap her ne çıkıyorsa onu kabul edeceksin diyor. tamam 1'e kadar açıyorsun geri sayım olarak. Peki geldik şunları inceleyelim. N faktör yer. Bir, başa koymazsın değil mi? N'e kadar gidiyor. Burada en önemlisi bence 0 faktör bir olduğu Aynen. Sıfır faktöriyel neye eşittir gençler? Biri eşittir. Bir faktöriyel de biri eşittir. Tamam mı? Bunlar birbirine eşittir. Bunları unutmayacaksınız. İki faktöriyel 2'dir Üç faktöriyel altıdır. Dört faktöriyel yirmi 5 Beş faktöriyel yüz yirmi Altı faktöriyel 720. yedi yüz yirmi Yedi biliyor musun? Yedi yüz yirmi çarpı yedi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> 1440 olabilir mi hocam? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eee... <gülüyor> Yedi faktöriyeli çok fazla merak etmiyoruz. Biz de kullanmıyoruz. Tamam. Bilmek zorunda da değiliz. Sen ısrarla Mesela söyle de <gülüyor> Yani bilmek zorunda da değiliz. Tamam mı? Beş faktöriyeli kadar bilmeniz kafidir arkadaşlar. Sonrasında ne yapacaksınız peki karşınıza gelince? Birazdan anlatacağız. Çözüm tekniklerini kullanırsınız ona göre. Peki, şimdi faktöriyel sorularını çözerken en çok karşımıza gelen şimdi sayısal değerlerde bir şekilde işin içinden çıkıyorsunuz ama enli değerlerde kafanız bulanıyor. Ve en önemlisi de odur açık konuşmak gerekirse. en faktöriyeli ne şekilde açabiliriz? Azalarak açabiliriz. Azal evet yani sayısal mantık. He, sayısal mantıktaki olay değişmiyor arkadaşlar tamam mı? Bak kendisini yazmayı unutmayacaksın. Eni bir yazacaksın. Sonra birer birer ne yapıyorsun? Azaltıyorsun. Sonra en eksi bir geliyor. Sonra n-2 geliyor. Sonra bilinmeyenler bir şekilde bir dur noktası oluşturdu değil mi keyfi olarak. Toplayacağız sonsuza kadar yazacak mı istektek? Yani işimiz gücümüz yok. Hatta bilinen değerlerde de dur noktası oluşturacağız. Kalkıp da 8 faktöriyeli 1'e kadar açmak zorunda kalmayacağız mesela. Diyelim ki n-2. n-2'yi açmam gerekiyor. Nasıl açacağım? Al n-2'yi yazdım. Bak bunu yazmayı unutmuyorsun. Bir eksilt. Şimdi bir eksiltince şu çocuk şöyle bir şey. N-1 N diyor mesela. Olmaz. Bak gözünle gör. Negatif varsa burada. Eksi 1 düşün. Tamam mı? N-1'e geldi buradan. 3 geldi. Sonra N-4 e geldi. İstediğim yerde de ne yaptım faktörüyle? Durdurdum. Peki. 3N artı 1. Bunu niye koydum? Şundan dolayı koydum. 3N artı 1'i yazdım. Tamam mı? Bunu bir eksiltiyoruz. Bir eksiltirken şu enin kat sayısı bizi etkiler mi? Aynen. Etkilemezsin. Bazen Aynen. görüyorum çocuk şöyle yazıyor. Üç en mesela bir sonrakine yazarken iki en yazıyor. Aynen. Böyle bir şey olmaz. Bak eksi bir ekle buna. Bunlar gider. Ne gelir? Üç en. Sonra üç en eksi bir. Altı burada durdurdum. Daha da devam etmem gerekiyorsa ederim. Anlaştık mı? Geldik sorulara. Sorularda ne yapıyoruz? Sayısal değerler varsa ve aralarında toplama, çıkarma işlemleri varsa soruyu çözerken bir gözücüyle şuna bakmak zorundasınız arkadaşlar. Bu vatandaşların en küçük yani en hepsinin kapsayacağı değer hangisi? Ona bakıyoruz. En küçük değer ne bunun? 14 hı hı. 14, 15'in de kapsadığı bir değerdir. Az önce söyledim ya dur noktası. Bak 15'i işime gelen kısma kadar açıyorum. En küçük 14 olduğu için 14'e kadar açtım, durdu. Bu zaten 14 faktöriyel bölü 15 faktör. Hopa, 15 çarpı 14 faktöriyel eksi 14 faktöriyel. Şimdi ne yapacağız? Ortak çarpan parantezin alıyorum. 14 faktöriyel parantezine aldım. Ne geldi? 15 artı. Şurada bir şey kalmadı, ama birimiz var. Şurasında 14 faktöriyel parantezine aldım. 15 eksi birimiz var. Çat çat. Bunlar gitti mi? Gitti. Ne kaldıysa artık kalan sağlar sizindir. On altı bölü on dört sekiz bölü yedi dersin soruyu bitirirsin. O zaman şöyle bir ana fikir çıkartabilir miyiz? Faktöriyel sorularının çoğunluğu için. Bu tarz soruları için. Bizim amacımız faktöriyelden kurtulur. Değil mi? Faktöriyel bir şekilde ortadan kaldırmak, sadeleştirmek. Geçtik. Aha al enli. Şimdi bu en iyi soruda. toplama çıkarma işlemleri. Parantezin içinde zaten onlar bizi ilgilendirmiyor. Nereye kadar açacağız? Nereye bir dur noktası oluşturacağız görebilmek için? Soruya şöyle başlayın arkadaşlar. Canım isterse en artı dörde en artı e kadar açar mıyım? Hı hı. Açabilirim. Ama belki de gerek yoktur. O yüzden şu şurada görmüş olduğunuz bölme işlemini ne olarak düşünelim? Çarpı olarak değil mi? Burası en faktörel olsun. Burada da n artı 3 faktör var. Şimdi bize ne yarar sağlayacak? Şöyle bir yarar sağlayacak. Birbirine yakın olan çapraz ve altı üssü birbirine yakın olan değerlere kadar açmamızı sağlayacak. Çünkü burada toplama çıkarma yok. Ortak bir yere kadar açmak zorunda değil. Mesela en artı 4 ile en artı 3 birbirlerine çok yakınlar. O zaman ben en artı 4'ü az önce düşündüğümüz gibi en artı bir yerine en artı 3'e kadar açmam. İşimi görür mü? Görür. Peki. Geldim buraya n artı bir. Bak burada ne var? N var. Bunlar da birbirlerine yakın. Kim kiminin içinde? N artı birinin içinde. N artı içinde n var. Çok güzel. O zaman ben burada n artı biri de şöyle n'e doğru açalım mı? Şunlarla oynamıyorum. Amacımız bunlara ulaştırmaktı zaten olayları. Çal, çal. Gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı bize? En artı dört bölü, en artı bir kaldı. En sade hali de budur gençler. Tamam mı? Lütfen gözünüzde büyütmeyin en soruları. En kolay sorulardan, soru tarzlarından bir tanesidir bunlar. Ay ben bunları da çok seviyorum. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne hangi sayılarla tam olarak bölünür, bölünmez olayları. Genelde faktöriyelden dem vurarak sorarlar bunu. Şimdi bakın böyle sorularda kalkıp da 8! artı 9! bu gözler neler gördü ya bunları hesaplayıp toplayıp ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> 12! 10. senede artık görüyorsun bunları yani. Şurayı bir düzenleyin arkadaşlar tamam mı? Burayı düzenleyin derken ne yapıyoruz ortak parantez almak için bak dikkat et arada artı var ortak parantezden gideceğim. 8! artı bunu küçüğüne kadar açıyorum sonra ortak paranteze alıyorum şurada ne kaldı? Bir. Burada ne kaldı? Dokuz. Peki sekiz faktöriyel çarpı on der miyiz? Deriz. Daha da düzenleyebilir mi ne soracak Ya ne yapacağız ki yani zaten? Mantıken düşünebiliriz bence. Onun çarpanlarını düşünürüz. Değil mi? Bak şimdi. Hangi sayı var öncelikli olarak? Yirmi beş sayısı var. Şimdi yirmi beş sayı hangi çarpanlar aklımıza geliyor bize? İki tane beş. İki tane beş. Beş çarpı beş. Doğru mu? Sonra dönüp de şuna bakabilirsin. 8 faktöriyelin geriye doğru sayım olduğunu bildiğimden dolayı 8'den 1'e kadar tüm sayılar var çarpmış şeklinde. Şu onun içerisinde de ne var? 2 ve 5 var diyebilir miyim? Peki şöyle bir şey diyebilir miyim? Burada ihtiyacım neye ihtiyacım var 25'e bölünmesi için? Bir 5, bir 5 daha. Şuradan bir 5 gelir mi? Gelir. 8 faktöriyelinin içinden de bir 5 gelir mi? Gelir. iki tane beş geliyorsa yirmi beşe bölünür mü? Bölünür. Bak bu kadar kolay bir soru. Tamam mı? Bak şimdi geldim elli altıya. Elli altı deyince aklına ilk hangi çarpanlar geliyor hocam? Yedi. sekiz. Al yaz. Yedi kere sekiz. Değil mi? Şimdi bak yediye bakın. Yedi var mı burada bir yerlerde? Hı -hı. Var. Sekiz bak içerisinde var. Bak bunu yakaladım. Sekiz var mı burada bir yerlerde? Gözümün yok. Gözümün içine neredeyse girecek değil mi? Yani burada da var. O zaman 56'ya da bölünür diyebilir miyim? Evet. Çok güzel derim. Geldim 77'ye. Bak şimdi. 77 deyince aklınıza ne <gülüyor> çarpanlar geliyor? <gülüyor> 7 çarpı <x> 11. 7 çarpı 11. Gözüme bir şey takıldı. <gülüyor> onu alayım dedim. 7 çarpı 11. Bak 7 az önce de söyledik. Bunun içerisinde gizli saklı bir yerlerde var. 11 var mı? Yok. Yok. 11 yok. O zaman Bölünmez. Hangi sayılara bölünür? İki sayıya bölünür. Tamam mı? Sen orada gözükmüyorsun. Ben burada <gülüyor> kamera karşısında. Sen diyorsun ki ne yaparsam. <gülüyor> <gülüyor> Peki geldik. Bak. Bu sorularda çok klasik sorular. Çok severiz. Çok severiz deyince de şey geliyor. Şu çocuklar <gülüyor> çok sen, evet. <gülüyor> Tamam. Bilmem nere bilmem ne sayısının 10 ile bölümünden kalan ilerleyen videolarda bölme bölünebilme kurallarını işleyeceğiz ama 10 ile bölünebilme kuralını da artık şartmaya şey gerek yok değil mi? Yani hani herkes biliyordur herhalde. Son basamağı sıfırdan farklı ne varsa kalan odur arkadaşlar 10 ile bölünmede. Şimdi bakın bu soruya geçmeden önce ben şurada yep mesaj Not olarak şunu yazmak istiyorum. 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1! 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel öyle anlatıyormuşuz. Olay olur var bak anında 1 milyon aboneye ulaşırız. 3 faktöriyel 3, 4 faktöriyel 5 faktöryel 120, 6 faktöryel 720. <Gülüyor> Az önce söyledik. Bak neye dikkat etmek istiyorum burada, neye dikkat çekmek istiyorum? Şunları görüyor musunuz? 0, 0. Son basamak sürekli 0 geliyor. 0 gelmek zorunda zaten. 0 hangi şartlarda geliyordu? <Gülüyor> 5 çarpı 2. 5 çarpı 2. Bak 5 faktöriyelden itibaren, şunun gerisinde 2 çarpanı mutlaka var. Eve de 5 çarpanı eklendi. Sonsuza oh. kadar hep 2 çarpı 5 var. Tamam mı? O yüzden son basamak 0'dır. Eğer sizden son basamağını istiyorsa ya da efendime söyleyeyim 10 ile bölümünden kalanını istiyorsa son sıfır olanları toplama işlerine dahil etmenize gerek yok. Mesela şurada 0 faktöriyel 1. faktöriyel 1. faktöriyel 2! 2. Lanet olsun yine mi aynı manişileri yazıyor lan bu. Hı -hı. Tamam oradan yandan bakın 6. işte ya. 6. 24. Hoppa sonu sıfır geldi mi? At. Burası çöp artık benim için. Şunları toplayın gençler. 30 32, 33, 34 yaptı mı? Demek ki bunun son basamağı sıfır olacağından dolayı ve bunları toplayınca son basamak her türlü ne gelecek bana? 4 gelecek. 10 ile bölümünden kalan ne gelecek? Dört. Oho çok zeki izledim. 3. <gülüyor> Geçiyorum. Geleceğim. Videodan sonra. 2 <gülüyor> basamakta A ve B pozitif tam sayıları için bu çıkmış sorumludur hocam. Ben buraya eklememişim ama. Sanki evet, sen öyle de. bir şey diyordun değil mi? Evet, hı hı. Çıkmış soru. İki basamaklı A ve B pozitif tam sayıları için şöyle bir şeyler vermiş. Bunun 132 olduğunu veriyor bize. A ile B'nin toplamını bak. Yine net soruya A ile B toplamı nedir demiş bize. Bakın şimdi 132 çarpanların aynı arkadaşlar. Yani burada faktörel varsa çarpanlar iş görecektir bizim için. Tamam mı? Ben kötü ikiye bölünüyor. Böyle ikiye. Gibi. Ama değil mi ki burada faktöriyel var bir de saksıyı da çalıştırın zahmet. Yani şu a'yı b'ye kadar artık açmış sonra b faktöriyeller birbirini götürmüş. Evet. Mesela öyle bir şey olmuş değil mi? Çünkü payda da hiçbir şey kalmamış. O zaman ardışık olarak nasıl yazabilirim çarpım şeklinde bunu düşünelim mi? 12 çarpı 11 mi? Evet. Sadece şöyle düşün bak. 12 çarpı 11 pay kısmında kalmış. Ne yapacağım? Bunun devamı faktörel olduğu için 1'e kadar gittiğini biliyorum ya ben. Devamında ne kalır burada Nesli Hocam? 10 faktörel kalır. E, B faktöreli götürdüğüne göre şurada ne olmasını beklerim ben? 10 faktörel olmasını beklerim değil mi? E, o zaman burada aslında şu kısmı toparlarsam 12 faktörel olmaz mı? Hı hı. O zaman A ne gelir? 12 gelir. Evet. B ne gelir aşağıda? 10 gelir. Topla bunları 22 gelir. 132 farklı bir yer bölüm, 0 farklı yer. Ya da 132 farklı bir yer bölüm, 1 farklı bir yer dolmasın. Bir de sileket Olur. Peki. Neden olayım? Olsun. İki basamaklı bir Beni mi kandıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir an yanlış çözdüm sandım. Ha? Bir de o kadar artış anlatıyoruz ki net soru işte şöyledir, böyledir. Lan bak biz bile dikkat etmiyoruz. Çözdeki iki basamaklıdır. Lütfen gözünü seveyim. Ben yapmadım. Siz yapın arkadaşlar. Soruya başlarken şunların altını çizin ya. Aferin. Güzel bir yere parmak bastım. <gülüyor> Şimdi video olmasaydı. <gülüyor> Sınıf ortamaya bulsaydı <gülüyor> Peki. Toplamının birler basamandaki rakamı soruyor. Az önce anlattığım şeyin aynısı geçerli. 10 ile bölünme kuralında aynı şeyi anlattım. Tekrar anlattırmayın anlamadıysan başa dön yani biraz daha geriye gel videoyu tekrar izle tamam mı bize de izlenme olarak <gülüyor> neyse tamam bir faktöriyel bir üç faktöriyel altı. altı beş faktöriyel yüz yirmi ne diyorduk son basamağı sıfır geldiği anda bunların hepsi bizim için ne Şu son sıfır, burası ne olacak yedi yedi buradan da basamak sıfır toplayınca birler basamağı illa ki ne gelecek yedi. bitti soru bu kadar Eminim ki birçok kişinin korkulu rüyası bu soru tarzları. Her seferinde sınıfta, yok gerçekten, sınıfta anlattığımız zaman aralığında ya bunlar her yerde çıkıyor hocam, yapamıyorum ben bunları diyenler var. Geldim artık son soru tarzına geçtik. Bunu da anlattıktan sonra olayımız bitiyor. Çabışmış bu akşam da. Bitireceğiz. Ne dersin bu soru tarzları için? Ben çok yoruldum. mı? Tamam. <gülüyor> Gerçekten çok yoruldum ya Bu video çok uzun sürdü yani Çelen tuttu konuşmak istedim Bu soru tarzına şunu söyleyeceğim Bu diyor ki bana retmen hani Türkçe olsaydı şöyle açıklama yapardı 28 faktörü içerisinde Acaba sadece 2'yi soruyor bana Kaç tane 2 var diye merak ediyor Yanında A çarpanı da diyor ki 2 olmayan diğer çarpanlar ne olarak geliyorsa o o Sen bana 2'nin kaç tane olduğunu bul Maksimum kaç tane 2 var onu bul. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Hocam. <gülüyor> Şöyle bir yöntem gösteriyoruz. Ama bu yöntemi uygulayabilmeniz için bir kere şurasının ne olması lazım? Faktöriyel olması lazım, değil Hı -hı. mi? Bir de Şurasının asal sayı olmasına lütfen dikkat edin. Tamam mı? Ben şu anda 28 faktörünün içerisinde kaç tane 2 olduğunu bulacağım. Hı hı. Nasıl bulacağım? 28'i alacağım. Hoppa. Böldük. 14. Tekrar böl. Hocam Yedi. tam bölünmüyor, 2'ye böl. Bana ne ya ama. Tam bölünmese de tam bölünmese de kalanlar bizim için önemli değil. Ama bölümler önemli. O bölüm ta ki şurada biri elde edene kadar ne yapmak zorunda? gelmek zorunda. Peki sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunların hepsini topluyorum. Bunu anlama geliyor nesin hocam? 25. 5, 3, 10 25 tane 2 varmış arkadaşlar Neydi? 28 içerisinde Bak bu da yöntemini bilince çok kolay sorun. yöntemini bilmeyince kalem oynatamayacağınız ya da bak bak bu gözler neler gördü bak 28'si e kadar. Buradan işte kaç tane iki geliyor? Buradan kaç tane iki geliyor? Bunları hesaplayanlar da var. Ama Şimdi şöyle kötü yani olmaz. Biz evet matematikçiler olarak tabii ki o ameleğimizi çok sevmiyoruz ama çocuğun zamanı var ve matematik temeli yoksa ilk denemeleri ise ne yapsın Umursun ya? Şimdi ben şuna inanmıyorum ama ya ee, çocuğun zamanı var, okey ama matematik temeli olmayan bir çocuk bu ifadede 28 sekiz içerisinde kaç tane iki olduğunu sorduğunu anlat. Anlıyordur ama sayıyı bulmak gerek. Şu tamam yakın arkadaşlar binim. uzun uzun yapın. Yani bu yöntemi benim tamam. da yapar ya. Yapın ya. Ama ne be. Nasıl bir yaparsan. Bir diğer de? soruyu geçer misin artık? <gülüyor> <Ben> konuyu uzatıyorum. <gülüyor> Aa, bak bir, iki, <gülüyor> üç. Kendisi için sayıyor şu an. Moral olsun diye bak. <gülüyor> üç soru. Son üç sorumuz var. Şimdi geldik. Neyi görmezden gelmiyoruz? X'i e 25. Pozitif birer tam sayı diyor. Doğru mu? Hı, Şimdi değil. bakın gençler. 79 faktöriyelimiz var. Eyvallah. Bak ne yapıyorlar değil mi? 79 faktöriyeli az önce örneği gösterdikten sonra 79'u alıyor 25'e bölün. Bölünmeye Bölünmeyene kadar. Hı. Bölmeye çalışanlar var. Olmaz. Hı. Hı. Ne dedik? Şartımız şurasının asal olması dedik. 5'in ikinci kuvveti değil midir bu? Hı. Asal yaptık mı? Yaptık. Artık Türkçe meali ne demek istiyor bu sorunun? 79'u içinde 79 faktörünün içinde kaç tane 5 vardır demek istiyor. Peki kaç tane vardır? Bizde bölme de yok ya. 5, 39 15'i 5'e 4 3'ü Kaç tane geldi? 18 tane geldi. Şıklarda 18 var. Atlar mıyız? Hmm. bak tabii <gülüyor> x'in alabileceği en büyük değeri soruyor ama ben burada 5 üzeri 2x dedi ya genç bak 2x dedi ben bunun en 18 yüksek olduğunu 18 buldum. olduğunu buldum x'i bulmadım ki yani hmm. 2x eşittir 18 x'in alacağı en büyük değer 9'u. tamam mı bu önemli peki şöyle bir şey olsaydı ben burada böldüm böldüm böldüm 18 bulmadım da 19 buldum hadi bakalım 19 2'nin katı değil ne yaparız? Demek ki içinde maksimum 19 tane 5 yani var o ama 25 varsa, kaç tane var? işte 19 tane o sayıdan varsa e, çift olabilmesi için yani 2x'in bir katı olabilmesi için 18 alalım. Yine 2x 18'e eş edersiniz tamam mı? Yani sizin 25 oluşturmanız için 5 çiftlerine ihtiyacınız var ya senin eline 19 tane 5 çifti geldi. Yani yazdın yazdın yazdın. Çat 5'i yazdın. Bunun çifti yok artık. O zaman bu 5'i neye yollarsın? Y'ye yollarsın. Sen şuradaki çiftlerle ilgilenirsin. O da 18 tane olur. Amaç mantığını öğrenmek. Tamam mı? Soru ezber yapma. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Neden öyle bir şey yapıyorsunuz? Bu çok önemli bizim için. Bak şimdi. Geldin başka bir soruya. X ve Y birer pozitif tam sayıdır diyor. 60 faktöriyel. Şimdi burası bir kere asal değil ama ve asal olmamakla beraber az önceki soru gibi bir sayının üstü şeklinde de hatta asal sayının üstü şeklinde de yazılamıyor bu sefer. E ne olacak? Ben şöyle yazacağım o zaman. 5 üzeri x, 7 üzeri x şeklinde yazabilir miyim? Çarpı y. Yazabilir. Çarpı y dedik. Peki burada da şöyle bir ikilemde kalıyorsunuz. Ben şimdi 60 faktörlerin içerisinde kaç tane 5 bulacağım? 160 faktörün içerisinde kaç tane 7 bulacağım? Hı hı. Onları hesaplayabilir ay ay ama hangisini alacağım? Hangisini alırız? Ya yani 5'e göre mi yaparız işleri 7'ye göre mi yaparız? Şimdi burada 5 küçük bir sayı. 5'ten çok fazla var. Yani 5 küçük olduğu için çarpan olarak çok kolay. Ama 7 çarpan olarak biraz daha büyük olduğundan dolayı 5 kadar yok. Halihle çarpımlarının 35 olabilmesi için 7'den ne kadar varsa o kadar alır. Aynen öyle. Burada büyük olanı göre hareket edeceksiniz. Ama 5'ten her türlü yeterli miktarda olacaktır zaten. O zaman 60 aldım. Ne yapıyorum? 7'ye mi bölüyorum? Hı hı. Kaç kere var? Tekrar böldüm. Kaç kere var? Bir. Kaç geldi? Doğru. Ama burada çok değişik bir şey soruyor. Dikkat edin mi? Bilmiyorum. Bilmem ne olduğuna göre x'e alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Yani 9, 9 değil 9, mi 10, en yüksek En yüksek. Yani x'in bir alabilir mi? Alır. alır. alır. 2, Diğer 2, kısmı 3, ya 4, alır. Kaçı kadar alır bu? 9'a kadar alır. Artışık sayılarda anlatacağız ama şöyle yapabilir miyim? En çarpı en artı bir bölü 2'den. Yani. 9 çarpı 10 bölü 2. 2'den. 5 geldi evet. toplamları. Ya da öğrencinin zamanı varsa ve matematik temeli yoksa <gülüyor> toplayabilirsiniz. Çok şükür ee, geldim buraya. Sayısının sonundan kaç basamağı sıfırdır? Bu da ne demek istiyor bize? On sayısından kaç tane var demenin matematikçesi. Değil mi? Yani 10 üzeri x çarpı a gibi. 10 üzeri x çarpı y gibi. Az önce Aynen. çözdüğümüz sorulara evirecek olursam böyle yazarım. Bu sözel olarak yazıyor. Sözel olarak yazdığı zaman her zaman sizin kafanız karışır. Tamam mı? O yüzden adam bunu şey yapıyor. Soruyor zaten. Anlarsan da çözemezsin. <gülüyor> ha, 2 üzeri x, 5 üzeri x. Kime göre bakıyorduk? Biz bu göre. <gülüyor> 59'u başa böldüm. Kaç <gülüyor> gelir buradan? <gülüyor> yani tamam. 11 geldi. Daha sonra mesela 5'e böldüm kaç geldi? 2 geldi mi burada? Peki geldim. Evet. 13. tane 5 varmış. Buna karşılık olarak yeterli miktarda 2 ile buluşacağından dolayı x'in en büyük değeri ne arkadaşlar 15'in. Ne? Aa pardon topla. Aa özür dilerim. Toplanmış halini yazdım zaten değil mi buraya? 13 ile 2'yi tekrar tokladım lan da. 13 tane var. Peki 10 üzeri 13 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Hmm. Peki ben hemen bitirmeyeceğim. Soruyu değiştiriyorum. Hmm. Sondan kaç basamağı 9'u dedim. Hı hmm. Ne dersin? Sayı hesapları ve bir çıkarır. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Şunu unutmayın. Bak bu da bunun pembesi arkadaşlar tamam mı? <gülüyor> sondan kaç basamağı dokuzdur, sondan kaç basamağı sıfırdır. <gülüyor> Aslında aynı sonuçlar çıkar. Neden aynı sonuçlar çıkar? Şöyle düşünün. Ondan biri çıkar, kaç kaldı? Yüzden biri çıkar, kaç kaldı? <gülüyor> A ne kadar sıfır varsa o kadar atıyor aslında değil mi? O zaman ne diyeceğim? 13 tane, yani yine aynı yöntemle yapacaksın soruyu ve 13 tane ne diyeceksin? 9 vardır. 9 vardır diyeceksin. Ben yine soruyu değiştireceğim. <gülüyor> 59! eksi 2. Sondan kaç basama? O bakayım ben tamamen edeyim. 8 diyeceksin. 8'dir. <gülüyor> ne dersin? Çıkar hocam. <gülüyor> çıkar hocam. Şimdi. Bak yine kendi formülümüzü, kendi gidişat yolumuzu kendimiz oluşturabiliriz. Tamam mı? Kalkıp da 59! Işte, bunu buldum mesela 13 tane 0 var. Kalkıp burada 2'yi çıkartıp da bakmaya gerek yok. Yine dene 10'dan 2'yi çıkar. Ne kaldı? 8 kaldı. 100'den 2'yi çıkar. Ne kaldı? 98 kaldı. 1000'den 2'yi çıkar. Ne kaldı? Dokuz yüz sekiz kaldı. Bak gördün mü? Şey. Sekiz sorduğu zaman kaç tane sekiz geliyor? Sadece bir tane sekiz getir. Buna dikkat edin. Uyanıp ol. Dokuz sorduğu zaman sıfırla aynı tarz sorgu sekizde bir tane sekiz gelir diyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Videoyu durdurmak için yer alıyoruz yani. Videoyu durdurmak için yer alıyoruz. Gençler... Ee... Asal sayı kısmını da bitirdik. Faktörel kısmını da bitirdik. Tamam mı bu videoda? Ne yapıyorsunuz? Kaynaklarınızdan asal sayı ve ya keşke kamera dönük konser ve seni yaklaşırsa <gülüyor> çok isterdim ama neyse. Asal sayı ve faktörel kısımlarını çözebilirsiniz artık. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Bak e sen... bu arada şey yapıyorum. Arıyorum, arıyorum. bak bak. Kayda durdun. Nerede ya? Heh, buradaymış. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz. Sağ Ciao.